Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda gündemde olan 3 önemli mühimmat projesini sizlerle paylaşacağız. En önemli konu ki manşet haberimiz diyelim buna. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün açıkladığı proje. Projede ramjetle çalışacak çok uzun menzilli bir hava hava füzesi projesini resmi olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Projeye Gökhan adı verildi. Bu füzeyi tanıyacağız. Ramjet teknolojisini... Dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. İkinci önemli konu ise Ankara'da yapılan törende 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yapılan törende hassas güdüm kiti HGK82 için 1000 adetlik yeni bir anlaşma yapıldı. Bunu anlatacağız. Üçüncü bölümde ise Akıncı'ya takılan yeni mühimmat ki seri imalatı başladı biliyorsunuz. Akıncı taarruzu İHA'nın. Akıncı'ya takılan NEP-84 bombasını birlikte tanımaya çalışacağız. Türkiye'de uzun yıllardır dışa bağımlı olduğumuz mühimmat konularında özellikle ve diğer savunma konularında TÜBİTAK çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bu konuyla da ilgili TÜBİTAK-SAGE'nin inanılmaz geliştirdiği çok iyi teknolojiler var. Uzun yıllardır TÜBİTAK-SAGE bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve bir bir yurt dışından aldığımız mühimmatların Yerli muadillerini milli sistemlerle oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunuyor. İşte bu son e, seyir füzesi sonla başladı. Arkasından birçok mühimmat ortaya çıktı. Gün geldi mühimmatların hassas vuruşları için özel kitler geliştirdi. Veya bir baktık çok basit bir işlemciyi TÜBİTAKSA geliştirdi ve bu sistemin millileştirmesini sağladı. En son hava hava füzeleriyle Tübitak'sağeyi size anlatmıştık. Hava hava füzelerinde Bozdoğan ve Göktan füzeleri malum e, yapıldı. Bunlar GökTürk projesi içerisinde hayata geçirildi ve Bozdoğan canlı bir hedefi geçtiğimiz aylarda vurarak çok önemli bir sayfayı da testler açısından tamamlamış oldu ve seri imalat başlıyor. Bu konudaki seri imalatı da Roketsan gerçekleştiriyor. Malum Roketsan mühimmat konusunun çok önemli bir savunma şirketimiz ve gerçekten bu yılda adeta ihracat rekoru kırmış bir Roketsan var karşımızda. Şimdi Türk Hava Kuvvetlerinin iki tür hava hava füzesi var. İşte bakıyoruz F16 uçaklarımızda kısa menzilli M9 Sidewinder'ın X modeli var. Buna bir yerli muadil çıktı. Bozdoğan. ikinci füze orta menzilli hava hava füzemiz M120 Amran Türk Hava Kuvvetleri'nde bu füzelerin yeni nesilleri var. Bu füzelere de Gökdoğan'la birlikte bu füzelerin de millileştirilmesi söz konusu. Ve tabi ki önümüzde de bir başka tehdit oluşmaya başladı. Bu tehdit Avrupalı imalatçı MBDA'yin geliştirdiği Meteor füzesi. Meteor füzesinin yaklaşık 100 kilometre civarında bir menzil olduğu ifade ediliyor. En son Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafal savaş uçaklarında da bu füzeler kullanılıyor. Ve çok uzaktan hedefine kitlenip bu füzeyi atıyor. Gerçekten Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir tehdit. Peki meteor füzesi nasıl çalışıyor? Bu meteor füzesinin çalışma prensibi Ramjet olarak adlandırılan bir motor teknolojisiyle çalışıyor. Ramjet dediğimiz zaman hava soluyan bir sisteme sahip. Yani rokette nedir? Katı yakıt vardır roketin içerisinde. Ateşlenir. Onlarla birlikte ilk çıkış hızını alarak hedefine doğru işte ısı güdümlüyse, radar sinyallerine güdüm, ne güdüm sistemi neyse ona doğru hedefine doğru gitmeye başlar. Ramjet'te ise teknoloji çok farklı. Aynı bir uçak gibi. Havayı alarak ve bu havayı yakıtla, yakıtın püskürtülmesi ve yakılmasıyla oluşan bir itki gücüne sahip. Aslında teknolojisi 1940'lı yıllara kadar iniyor. 1950'lerde geliştiriliyor. Ve ramjet olarak adlandırılan bu sistemin çok yüksek hızlara çıkabilmek mümkün. Normalde turbojet sistemlerinde motorun iç kısmında işte paller olurken ramjette böyle bir şey yok. Havayı dediğim gibi alarak yüksek basınçlı, yüksek ne kadar hızlanırsa o kadar hava akışı ne kadar hızlıysa e, yakıtla birleştirilerek oluşturulan bu itki gücü füzeyi inanılmaz hızlandırıyor. Ama Ramjet'in şu özelliği de var. Nasıl füze belirli bir hıza çıkıp o katı yakıtın yakınmasıyla yoluna hızlanarak veya o hızı koruyarak devam ediyorsa Ramjet'te füze komut verildiği zaman yavaşlayabiliyor veya hızlanabiliyor. Örneğin füze havada dönüş sırasında yavaşlaması daha kısa mesafeden dönmesi anlamına geliyor. Çok dar açılardan dönebiliyor. Hedefini de bulduğu zaman, kitlendiği zaman hedefini, süratini arttırmaya başlıyor. Ve önündeki uçağın da kaçacak zamanı giderek azalıyor. Ve böylelikle vuruş yüzdesi yükseltiliyor. Şimdi Gökhan olarak adlandırılan bu yeni nesil uzun menzilli hava hava füzesiyle Türkiye bir ramjet teknolojisini füzesine uygulayacak. Zaten bu ramjetle ilgili burada linkini bırakıyorum. Yazarımız Hakan Kılıç'la bayağı bir detaylı bu konuları konuşmuştuk. Ramjetle de Türkiye'deki hava hava füzesindeki milli teknolojiler yeni bir boyuta doğru atlamış olacak. İşte örnek görüyorum size. Meteor füzesi 100 km ve civarında bir menzil olduğu ifade ediliyor. Buna karşılık Amerikalıların geliştirdiği M120 Amram'ın D modeli var. D modelinde de menzilin en az 120 kilometre civarında olduğu ifade ediliyor. Keza bu füzelerin muadilleri Çin ve Rusya tarafından da geliştirilmiş durumda. Bu da çok önemli bir adım TÜBİTAK SAGE ve Türk savunma sanayi açısından. Gelelim ikinci konumuza. Hassas güdüm kiti 82 HGK 82 olarak adlandırılan ee, bu kitlerin yapımı için bin adet daha sipariş verildi. Bu imalat süreci 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Ankara'da e, onlar tarafından gerçekleştirilecek. Ve Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı da ASFAT'a bağlı, askeri fabrikalara bağlı. ASFAT'ta TÜBİTAK işbirliğiyle bunlar gerçekleştirilecek. Şimdi e, Türk Hava Kuvvetleri'nin ve daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçaklarının bakımlarının yapıldığı iki ana merkez var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir'deki Hava İkmal Bakım Merkezi... 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı. Burası jet motorlu uçaklara, işte F-16'lara, F-4'lere, T-38'lere bakım hizmeti veriyor. Aynı zamanda türbin motorlar, işte turboprop motorlar, jet motorlar... bunların bakımını gerçekleştiriyor. Bir de Kayseri'de bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı var... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki askeri nakliye uçakları, pervalle eğitim uçakları, yani sabit kanatların, gövde ve motor bakımları, işte RGS projesinde olduğu gibi bazı modernizasyon çalışmaları da Kayseri'de gerçekleştiriliyor. Üçüncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ise Ankara'da. Burası da füzelerin bakımı, yer ekipmanlarının bakımı gibi daha çok, Silah sistemleri, ekipman sistemleri, radarların büyük bakımları gibi bu tür yan sistemlerin bakımlarına, onarımlarına, modifikasyonlarına odaklanmış bir merkez. Burası da bu hassas güdüm kitlerinin üretimini gerçekleştirecek. Verilen 1000 adetlik siparişin Ağustos 2022'ye kadar yani yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Ve bu sistemde de milli küresel konumlandırma sistemleri yer alacak HGK 82 ve türevlerinde amaç hassas bir vuruş yapabilmek yüksek irtifalardan atılıyor bu bombalar ve hedefe yaklaşmadan yani o hedef etrafındaki işte uçak savaş havadan yerden havaya atılan füze omuzdan atılan füzeler gibi tehditlere girmeden savaş uçakları uzun menzilden bu füzeleri atıyorlar. İşte lazer işaretlemesi yapılmış veya kendi güdüm kitleriyle koordinatlar belirlenerek hedefine hassas bir şekilde yaklaşıyor. Ve bunlar yüksek vuruş yüzdelerine sahip çok çok önemli bombalar. Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda da yoğun olarak kullanılıyor. Peki bu bombaları hangi uçaklarımız kullanıyor? F-16'lar kullanıyor. P-10X olarak adlandırılan Öncel 3 projesiyle modernize edilmiş... Blok 40, Blok 50'ler bu kitleri kullanabiliyor ve aynı zamanda da emektar F-4 ve 2020 Terminatör uçakları. Ki F-4'ler ilerleyen yaşlarına rağmen gelişmiş sistemleri sayesinde halen Türk Hava Kuvvetleri'nin bu konudaki ağır yükünü çeken çok çok önemli uçaklar. Bunu da belirtmemizde fayda var. Üçüncü konumuz ise biliyorsunuz Akıncı TIHA taarrizi insansız hava aracı sistemi Baykar Makine tarafından geliştirildi. Seri imalatı yapılıyor ve bugün bir Twitter'da bir fotoğraf paylaşıldı. Akıncı'nın seri üretilmiş olan uçaklarının birinin gövde altında NEP-84, nüfuz edici bomba 84 olduğu göz, e, gözüküyordu. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Çünkü bu bombanın ağırlığı 870 kilogram. 870 kilogram da e, Akıncı Tiha'nın Taşıma kapasitesine baktığımız zaman 1350 kilogram gerçekten çok önemli bir yeri. 870 kilogramlık bombayı Akıncı taşıyabiliyor. Gerçekten bu çok etkili bir bomba. Nüfuz edici bomba. Bu bombanın özelliği yer altında yapılan sığınakları vurup yok edebilmesi. 2.1 metre kalınlığındaki beton ki bu beton işte 35 mpa özelliğine sahip nitelikte bir beton sığına delebiliyor. Deldikten sonra özel başlığıyla o deliciliğiyle betonu deliyor ve içeride inflak ederek gerçekten o sığınakta falan kimseyi bırakmıyor. Veya bazen özel yakıt depoları oluyor, özel merkezler, komuta kontrol merkezleri bunlar için yapılmış çok önemli bir bomba. Sadece yer altındaki sığınaklara değil. Pistler vurulabiliyor bu bombayla. Çünkü normalde o gördüğünüz pistlerin, askeri pistlerde asfalt yüzeylerinin altında birkaç metre özelliklerine göre özel beton zemin bulunuyor. Bunları yok edebiliyor. Buralarda çok büyük hasarlar meydana getirilebiliyor. Veya çok büyük köprü gibi böyle özel baraj gibi özel beton verme yapılara e, zarar verebilecek özelliğe sahip çok çok önemli bir bomba olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Evet bugün üç farklı mühimmatı size anlatmaya çalıştım. Ee, Gökhan yeni uzun menzilli hava hava füzemiz oldu. Ankara'da yapılan törenle bir adet yeni kit için sipariş verildi. Bunların üretimi başladı. Ve tabii ki Akıncı'nın taşıdığı yeni nesil nüfuz edici bomba. Umarım dilim döndüğünce bunları size anlatabilmişimdir. Lütfen bizleri sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Detaylı Havacılık ve savunma haberlerimiz tolgoyozbek.com sitemizde. Açtığımız Telegram grubundan da bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınızı, işbirliği tekliflerinizi info.tolgoyozbek.com adresine atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.